Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca'nız, Seymeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. Sevgili 11. sınıflar, 2. dönem 1. yazılı matematik sınavı, matematik yazılısı hazırlık sorularına, hazırlık provasına hepiniz hoş geldiniz tekrar tekrar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yazılı hazırlık bağımında 25 tane metin yayınlarına beraber oluşturduğumuz soru var arkadaşlar. Bu soruları çözmeden sınava mutlaka yazılıya mutlaka girmeyin arkadaşlar. Tabi yazılıya girin de bu soruları çözseniz çok daha mantıklı ve çok daha güzel olacaktır. Evet arkadaşlar pdf açıklama kısmında ücretsiz biçimde linkin mevcut çözümleri de mevcut arkadaşlar. Bunları indirip istersen pdf çözümlerinden istersen video çözümlerinden takip edebilirsin. Aklında bulunsun artık gerisi sana kalmış diyelim. İlk sorumuzda ve kaybetmeden başlayalım. Evet ilk sorumuzu şöyle ekrana büyütelim. 4 tan 15 çarpı 4 tan 75 demiş bakın gençler. Tanjant 75 dediğimiz şey biliyorsunuz ki kotanjant 15'e eşittir. Çünkü bu açılar birbirini 90'a tamamlıyor. Ve sin kare 55 dediğimiz olay da cos kare 35 derecenin ta kendisidir. Şimdi gelin üst tarafı biraz daha düzenleyelim isterseniz. Bakın 4 ile 4'ün çarpımı 16 yaparken tan 15 ile kot 15'in çarpımı 1'dir. Bunlar gider üst taraf 16'ymış. Burayı da 8 parantezin alırsanız eğer bakın sin kare 35 artı cos kare 35 geldiğini görürsünüz. Ve bu şekilde sin kare 35 ile cos kare 35'in toplamında 1 olacağından burası 16 bölü 8'dir. Yani 2'nin ta kendisidir sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap 2 idi. Devam edelim ikinci sorumuza. Cos kare theta'yı neye bölmüş? Cos kare theta artı sin theta eksi 1'e bölmüş bu ifadenin. En sade hali soruluyor. Şimdi öncelikle cos kare theta dediğimiz şey 1 eksi sin kare theta'dır arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Şimdi bilmeyen varsa da öğrensin. Şimdi gençler ben şurada cos kare theta gördüğüm yere bakın üst tarafı yazıyorum aynen cos kare theta bölü daha sonrasında cos kare theta gördüğüm yere 1 eksi sin kare theta yazdım. Artı hemen bitişiğinde sinüs teta theta var ve eksi birimiz mevcut. Ve dikkat ettiyse Eksi 1 ve artı 1 bir birbirini götürüyor. Şimdi üst tarafa bakıyoruz. Bir kos e, kare theta var. Bu kos kare theta'yı yine buradaki gibi 1 eksi sin kare teta olarak dönüştürelim. 1 eksi sin kare theta yazdınız. Bölü alt kısımda da sadece şurası kaldı. İkisi de sinüslü olduğu için ben bunu sinüs theta parantezine almak istiyorum. Sinüs theta parantezinde ise 1 eksi sin theta kaldığını görebiliriz. Daha sonrasında gençler üst taraf 1 eksi sin kare theta alt tarafta bu oldu. Üst tarafta buranın bir'in karesi olduğunu görüyorsunuz. Burada iki kare farkı uygulayabiliriz. 2 kare farkından 1 eksi sinteta çarpı 1 artı sinteta yazabiliriz biz üst tarafa ve alt tarafta da sevgili arkadaşlar olduğu gibi kalsın sinteta çarpı 1 eksi sinteta diyelim. Daha sonrasında ise şunu yapacağım. İyi dinleyin 1 eksi sintetaları götüreceğim. Elimizde sadece ne kaldı 1 artı sinüs teta bölü sinüs teta kalmış oldu. Burayı da ne yapalım biliyor musunuz bakın 1 bölü sinüs teta artı sin teta bölü sin teta yazalım yani gençler şöyle yapalım 1 1 e, bölü sin teta artı sin teta bölü sin teta biçiminde yazalım biz burayı sonuçta yazabiliriz matematik bu konuda bizi engellemiyor pekala 1 bölü sinüs teta neydi arkadaşlar kosekant tetaydı biliyorsun Artı sin theta bölü sin theta da 1'in ta kendisiydi. Yani cevabımız cos theta, cosecant theta artı 1 olacakmış arkadaşlar. Doğru cevap buydu. Evet devam ediyorum 3. soruyla. 3. sorumuzda ise x'in bölgesini vermiş. Bakın x 1. bölgedeymiş. Nerede? 0 ile pi bölü 2 arasında. 0 ile 90 arasında yani dar açıymış. Ve diyor ki sin kare x de sin kare 90 eksi x. Şimdi hocam bir saniye 90 eksi x aslına bakarsan x'in 90'a tamamlayıcısıdır. Yani ben bu sin kare 90 eksi x'i cos kare x olarak yazabilirim. Ve elimizde artık şöyle bir eşitlik meydana geldi. Sin kare x artı cos kare x. Peki sin kare x artı cos kare x bir özdeşlikti ve kaça eşitti? Tabii ki 1'e eşitti. O halde cevabımız da 1 olacaktı. Devam ediyorum 4. soruyla. Kotanjant x'in üzerine... Ne ekle demiş sin x bölü 1 artı cos x'i e ekle demiş. Şimdi cotanjant x demek zaten kendi başına cos x bölü sinüs x demekti. Bunu hemen bu şekilde yazalım. Yazdıktan sonra da yanına yanındakini bir güzel ekleyelim arkadaşlar. 1 artı cos x diye. Daha sonrasında şunu yapalım. Ben burayı 1 artı cos x ile genişletmek isterim. Burayı da sinüs x ile genişletmek isterim ki toplayabilelim. O halde şunu da şunu çarpın bakalım ne gelecek. Cos x artı x cos kare x gelecek. Artı şununla da şunu çarpım bakalım ne gelecek? Tabii ki sin kare x gelecek. Daha sonrasında bölü dedik. Alt kısımlar ne olacak? Sinüs x ile 1 kosinüs x'in tabii ki çarpımı olacak. Şimdi gençler, burada cos kare x ile sin kare x'in toplamı tabii ki 1'dir. Yan tarafa yazıyorum bakın. 1 kosinüs x oldu pay kısmımız. Payda kısmında da sinüs x çarpı 1 kosinüs x var. E şimdi bir zahmet. Yukarıdaki 1 artı cos x de aşağıdaki 1 artı cos x alttaki çarpım durumda olduğu için gitsinler. Böylelikle elimizde sadece ne kalsın? 1 bölü sinüs x kalsın. 1 bölü sinüs x de önceki sorulardan biliyorsun. Cosekant x'in ta kendisi olacaktı. Evet dördüncü sorumuzun cevabı da buydu. Böylelikle sol sütunu bitirdik ilk sayfamızda. Artık nereye doğru geçiyoruz? Beşinci sorumuza doğru yol alıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar... 4x eksi m artı 3y artı 1 eşit 0 doğrusu x 80 ile pozitif yönde 135 derecelik bir açı yapıyormuş. Şimdi 135 derecelik açı yapıyorsa x 80 ile bu bir doğru demek ki bunun eğimi m, had m demeyelim çünkü burada eğim olarak m'yi kullanırsak burada da m var, m demeyelim arkadaşlar, eğim diyelim direkt. Eğimimiz ne olacak arkadaşlar? Tanjant. 135 derece olacak biliyorsun ki bir doğrunun x eksenine yaptığı açının tanjantı o doğrunun aslında eğimidir şimdi tanjant 135 de eksi 1'dir biliyorsun zaten tamam şimdi ben bu doğruların eğimlerini farklı bir şekilde trigonometriyi kullanmadan da bulabiliyordum nasıl buluyorduk şöyle önce şunu yapıyorsun şu ifadeyi eksisiyle beraber komple y'yi tutup karşıya fırlatalım böylelikle 4x artı 1 eşittir Y parantezinde m artı 3 gelecektir. m artı 3'ü de karşıya tekrardan bak çarpım durumunda ya burada m artı 3. Karşıya bölüm olarak atarsın. Yani 4x artı 1 bölü m artı 3 dersin. Bu da bize y'yi verir. Şimdi ben eğimi nasıl buluyordum arkadaşlarım? Eğim x'in kat sayısı oluyordu. Yani burada 4 ve bölü m artı 3. Yani arkadaşlar bizim eğimimiz 4 bölü m artı 3'müş. Ekstradan biz eğimin eksi 1 olması gerektiğini de elde etmiştik. O halde bu eksi 1 eşittir. İçler dışlar çarpımı işimizi görür. Yani 4 eşittir. Eksi m eksi 3 yapar. Buradan m eşittir. Eksi 7'nin ta kendisi gelir. Bizden ne isteniyordu? E, m isteniyordu. Cevabı bulduk biz o halde. Başka işimiz kalmadı. Devam ediyoruz 6. sorumuzda. Yine buna benzer bir soru. Aynı mantalite ile. 3x eksi 4y artı 1 doğrusuna paralelmiş bakın. Yani bunun eğimiyle aynı demeye çalışıyor. Paralel olan ve y eşittir x artı 2 doğrusu ile x ekseni üzerinde kesişen doğrunun denklemi. Şimdi x ekseni üzerinde kesişiyormuş ya. g eşittir x artı 2 x eksenini nerede keser? Tabii ki bunu sıfıra eşitleyen değerde. Yani x eşittir eksi 2 için keser arkadaşlar. Şimdi eksi 2 noktasında biz şu doğru, doğruya paralel olan Doğrunun 2 noktasından x eşittir 2 apsisli noktadan x eksenini kestiğini biliyoruz. Şimdi bir de bu doğruya paralelmiş ya o zaman ben bunu şöyle 4y'yi sağ tarafa da ben şurayı biraz karıştırmış olabilirim. Şunu şöyle tutalım 4y'yi karşıya bir fırlatalım bakalım. Böylelikle 3x artı 1 eşittir 4y'yi elde etmiş oluruz. Ve her iki tarafı 4'e bölün az önceki sorudaki gibi. Böylelikle 3x artı 1 4 eşittir. Eşittir y olmuş olur. Arkadaşlarım dikkat edin. Burada 3 bölü 4 bizim x'imizin katsayısı olduğundan eğimdir. Bakın eğim kaçmış? Bu doğrunun eğimi 3 bölü 4'müş. Ve paralel olduğu için o aradığımız denklemin de eğimi 3 bölü 4'tür. Şimdi aradığımız denklemi yazıyorum. Y eşittir 3 bölü 4x. 3 bölü 4x dedim. Niye eğimi başa yazdım? Şimdi x eşittir 2 için de sıfırdan geçtiğini biliyoruz. E, o halde ben şöyle diyeceğim. Buraya mesela a diyelim tamam mı? x gördüğümüz yere 2'yi yazdık ve sıfırdan geçecektir. Sıfır eşittir. 3 4 çarpı 2 artı a diyor Tamam. Daha sonrasında a'yı bulup yerine yazınca denklem ortaya çıkmış olacak. Bunu da yapabilmek için sıfır eşittir bakın. 2 ile 4'ü sadeleştirdiniz. Burada 2 kaldı. Eksi 3 2 artı a. Eğer sıfırsa A kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki 3 bölü 2'nin ta kendisidir. Yani o zaman benim denklemim şuymuş. Y eşittir. Y eşittir. 3 bölü 4x ve artı 3 bölü 2ymiş sevgili arkadaşlarım. İşte bizim denklemimiz buydu. Soruda aranan denklem de bu. Devam ediyorum. Yedinci soruyla hemen şöyle yaklaşalım ve diyelim ki. 3'e eksi 9. Bu A noktası. 5'e bu da B noktası. Bu noktalardan geçen doğru x eksenini 45 derecelik açı yapıyormuş x ekseniyle eğimi nedir o zaman hemen sen biliyorsun eğimi nasıl bulduğumuzu tanjantla değil mi eğer açıyı biliyorsak tanjantı kullanmak çok akıllıca tanjant 45 derece bu da kaçmış 1 tamam yani eğimin 1 olması gerektiğini bulduk peki iki tane nokta verilmiş bakın bir a ve b noktası bu iki noktadan geçen doğrunun ben eğimini nasıl buluyordum şöyle ordinatlar farkı yani m'den eksi 9'u çıkarırsan m artı 9 kalır 5'ten de 3'ü çıkarıyorsun. Apsisler farkı 5'ten 3 çıkarsa 2 olur ve eğime yani 1'e eşit olur. O halde içler dışlar çarpımından m artı 9 eşittir 2 diyeceğiz. Buradan m de sevgili arkadaşlarım bir önceki sorularda bulduğumuz m değeri gibi yine -2 gelecekti. 7. sorumuzda çözdük m'ye -7 bulduk ve devam ediyorum 8. soruyla. Analitik düzlemde demiş. A ve B noktaları arasındaki uzaklık şu formülle hesaplanır denilmiş bize. 2y eşittir 3x 4 doğrusu üzerinde bulunan 2 ye k noktasının orijine olan uzaklığı soruluyor. Şimdi bu doğrunun üzerindeyse 2 ye k noktası k'yı bulmak çok basit. K'yı nasıl buluruz arkadaşlarım? Şöyle madem bu doğrunun üzerindeymiş x gördüğümüz yere 2 yazarsak y'si de bunun k olur. Hemen yazalım 2y hatta 2k diyelim daha doğrusu 2k eşittir x gördüğüm yere 2 yazarsam 3 kere 2 4 derim yani 2k eşittir 2 gelir k'da buradan kaç olur arkadaşlar 1'in kendisi olur pekala k'yı bulduk yani 2'ye 1 noktasıymış burası ve ne demişti bu 2'ye 1 noktasının orijine olan uzaklığı sorulmuştu bunu yapmak için de orijini biliyorsun 0'a 0'dı 2 eksi 0'ın karesi Artı +1 0'ın karesi diyoruz buradaki formül yardımıyla. Bu da bize 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1'den kök 5'i veriyor arkadaşlar. Demek ki kök 5 birinmiş bu noktanın orijine olan uzaklığı diyelim ve ilk sayfamızı bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyoruz ikinci sayfamızda 9. sorumuzda. Evet demiş ki bakın 9. soruda aşağıda eksi -4 ve 5 kapalı aralığında tanımlı f(x) fonksiyonunun grafiği bize verilmiş arkadaşlar. Buna göre Eksi 4, 5 kapalı aralığında f pozitif tanımlıdır demiş. Yani eksi 5'e gidene kadar bu fonksiyonun grafiği her daim x80'ine üzerinde kalmış. Yani x80'e değmemiş bile demek. E, bakıyorsunuz doğru söylüyor. Yani x80'in üzerinde o halde pozitif tanımlıdır. Yani birinci öncülümüz doğru. Eksi 4, 0 aralığında fonksiyon azalandır demiş. E, bakalım azalan mı? Şöyle yapalım bakın. Evet -3'ten 0'a kadar bir -2'den 0'a kadar bir azalanlık söz konusu fakat -4'ten görüyorsunuz ki -2'ye kadar bu fonksiyon artan o halde azalandır diyemeyiz arkadaşlarım. 3. öncülümüze bakıyoruz. -4 5 kapalı aralığında f'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı 6'dır. Yani bu tanım aralığında arkadaşlarım alınabilecek en büyük değer bakın burada 5 en küçük değerde bakın burada 1 ya da bu taraftan bakarsınız 1 olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla 5 ile 1'in toplamı da 6 yapar. Yani 3. öncülümüz de doğru. Bizim O halde doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet, devam ediyoruz gençler 10. sorumuzda. Bir parabol sorusu. Bu parabolün tepe noktası x ekseninin üzerinde olduğuna göre a kaçtır? Şimdi parabolün tepe noktası x ekseninin üzerinde ise bu nasıl bir görüntüye sahiptir arkadaşlarım? Hemen Şöyle kabaca gösterelim mesela şöyle bir görüntüye sahip veyahut şöyle bir görüntüye sahiptir diyebiliriz bunun şuraya değdiğini tabii ki düşüneceğiz arkadaşlar şöyle gösterebiliriz şöyle biz bunu değdirelim şuraya aynen şimdi değmedi ama olsun şöyle bakalım olsun değdiğini düşünelim uzaktan değiyor gibi görünüyor şimdi eğer ki bu şekilde x üzerinde üzerindeyse tepe noktası tabii ki x eksinin teğettir x eksinin teğet olanlarını biliyorsunuz deltası neydi arkadaşlarım? Sıfıra eşit oluyordu. O halde biz deltayı burada tek yapmamız gereken sıfıra eşit demek. Deltamız neydi arkadaşlar? Formülü b kare eksi 4 ac idi. Burada b'miz eksi 2. A'mız zaten 1, C'miz de 4 arkadaşlar. Bakın burası B, burası A, burası da C. O halde B kare eksi 4 A C'yi yerinde yazalım bakalım. 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı A çarpı C'miz de 4 eşittir 0 dedik. Burada bakın şurası eksi 16 A yapar. Karşıya atarsanız 4 eşittir 16 A gelir. Ve her iki tarafı 4'e bölerseniz 4 A eşittir 1 gelir. Ve A daha 1 4'ün ta kendisidir. A kaçtır diye sorulmuştu. Cevap 1 bölü 4 olacaktı. Evet. Devam ediyorum. Kaçıncı sorumuzda? 11. soruyla. Demiş ki bize 11. soruda arkadaşlar k-3x kare artı k artı 2x artı k artı 22 parabolünün tepe noktası y ekseni üzerindedir. Parabolün tepe noktası y ekseni ise o parabolün yani ax kare artı bx artı c parabolünün tepe noktası y ekseni ise pek tabi buradaki b'nin sevgili arkadaşlarım sıfıra eşit olması şarttır. O halde Demek ki x'in kat sayısı olan şu kısım k artı 2 0'a eşit olacak. Yani k kaçmış arkadaşlar? Eksi 2'nin ta kendisiymiş. k eksi 2 ise yerine bir yazalım. y eşittir. Eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 yapar. Eksi 5 x kare. Ve şurası da eksi 2 ise burası artı 20 yapacaktır. x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık sorulmuş. x eksenini kestiği noktaları bulmak için benim bunu sıfıra eşitlemem gerekiyor. O halde arkadaşlar eksi 5 parantezini alırsanız x kare eksi 4 eşittir 0 gelir ve bu x değerleri de 1 ise eksi 2'dir öteki de artı 2'dir. İşte bunların arasındaki uzaklık soruluyor. Eksi 2 ile 2'nin arasındaki uzaklık tabii ki 4 birimdir sevgili arkadaşlar. Cevabımız da 4 olacaktı. 11. sorumuzu çözdük devam ediyoruz. 12. soruyla şekildeki fx parabolünün kuralı soruluyor bize. Şimdi bunu bulabilmek için biliyorsunuz birkaç tane yöntemimiz vardı. Burada yöntemimiz şu olacak. Kökleri biliniyor. Köklerden bir tanesi eksi 3, diğeri de 0 ve bir noktası da biliniyor. O halde arkadaşlar kökleri x1 ve x2 olan parabolün denklemi nasıl yazılıyordu? Y eşittir. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 biçiminde yazıyorduk. O halde x1 ve x2'yi biliyorsak yazalım. Y eşittir. A baş kat sayımız ne olduğunu bilmiyoruz. Çarpı köklerden birisi eksi 3 ise x eksi 3'ten eksi x artı 3 gelecektir. Daha sonrasında çarpı diyorum köklerden diğeri de sıfırsa x eksi sıfır diyoruz sevgili arkadaşlar ve bundan sonrasında ise olay gayet basit. Şunu bir yazalım a çarpı x artı 3 çarpı x diyorum peki a'yı nereden bulacağız a'yı da bulmak için şöyle bir yöntem izleyeceğiz soru bize kopyayı vermiş. 1'e 12'den geçiyor bu demiş yani y 12 iken x'ler 1 oluyor demiş a çarpı x gördüğümüz yere 1 yazarsak 4 çarpı 1 gelir. Buradan ise 4a eşittir 12 ise a kaçtır arkadaşlar 3'tür. Şimdi Bizden kural istenmişti. Aslına bakarsanız kuralımız şuydu. Fakat fakat a'yı bilmiyorduk. A'yı da yerine yazarsanız hadi şurada yerine yazalım kuralı olsun. Y eşittir 3 çarpı x artı 3 çarpı x olacak. Eğer ki hocanız bu şekilde istemiyorsa 3'ü ve x'i içeri dağıtabilirsiniz. Böylelikle 3x kare artı 9x gelir arkadaşlar. İşte size parabolümüzün kuralı diyebiliriz. Evet devam. 13. soru. Yukarıdaki şekilde x kare eksi 6x artı k parabolünün grafiği verilmiş ve mn arası da 14 bilinmiş. Buna göre k kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle mn dediğimiz şey m Birinci kök neydi? İkinci kök arkadaşlar. Demek ki kökler arasındaki mesafe 14 birimmiş. Ben kökler arasındaki mesafeyi bulduran formülü biliyorum. Neydi? X1-X2'nin mutlak değeri kök delta bölü mutlak A'ydı arkadaşlar. Burada A'yı biliyor muyuz? A'yı biliyoruz 1. Yani artık mutlak değer 1'de 1 olduğu için benim kök delta'ya bakmam lazım. Demek ki kök delta eşittir kaç geliyormuş? 14 geliyormuş. Şimdi o halde. Delta'mız neydi kuralı b kare eksi 4 ac. Delta'mızı bir bulalım sizle beraber. Delta burada b kare eksi 4 ac olduğu için bunun karesi 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı k eşittir diyorum sevgili arkadaşlarım delta. Şimdi kök delta 14 ise delta'nın kendisi 14'ün karesinden 196'dır. Demek ki 36 eksi 4 k eşittir 196 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan... 196'yı bu tarafa eksi 4K'yı bu tarafa gönderirseniz 36 eksi 196 eşittir 4K deriz her iki tarafı 4'e böleceğiz ama ondan önce 36'dan 196'yı bir çıkaralım çıkarırsanız 160 gelir tabii ki eksilisi eksi 160 eşittir 4K ise K eşittir eksi 40'ın kendisidir arkadaşlar K sorulmuştu bize cevap eksi 40 olacaktı devam ediyoruz bir diğer sayfamızdayız artık gençler bir diğer sayfada 14. sorumuzu çözeceğiz. Dik koordinat düzleminde x² artı 4x artı k-5 fonksiyonunun x eksenini iki farklı noktada kesmesi için ki x eksenini iki farklı noktada kesiliyorsa bu ikinci dereceden ifadenin deltası sıfırdan daima büyük olmalı. Pekala yani delta'nın sıfırdan büyük olması için diyor aslına bakarsanız k'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Maksimum bakın k'nın maksimum tam sayı değeri sorulmuş bize. <gülüyor> o halde gelin delta'yı bulalım. Delta'nın sıfırdan büyük olması gerektiğini söylemiştik. Delta'mız b kare eksi 4 ac idi. Yani 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı c'miz de k 5. İşte bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor dedik. 16 4'ü içeri dağıtıyorum. 4 k Artı 20 sıfırdan büyük. Eksi 4K'yı bu tarafa gönderirseniz 16 ile 20'nin toplamı 36'dır. 36 büyüktür 4K yapar. Her iki tarafı 4'e bölerseniz K küçüktür 9 gelir. K'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuştu. Burada 9'dan küçük en büyük tam sayımız 8'dir. Dolayısıyla K'nın alabileceği maksimum tam sayı değeri eşittir 8 diyebiliriz gençler. Doğru cevabımız bu olacaktı. Devam edelim 15. soruyla. X koordinat düzleminde A ve B noktalarında kesişen şekildeki parabollerin en büyük dereceli terimlerinin kat sayıları 2 ve eksi 1'dir. Bakın, en büyük dereceli terimlerin baş kat, en büyük dereceli terimlerin kat sayıları demek baş katsayı demek. Demek ki bu parabollerden bir tanesinin baş katsayısı 2'ymiş, öteki de eksi 1'miş arkadaşlar. Şimdi hangisi 2, hangisi eksi 1? Kolları yukarı doğru olanın baş kat sayısı pozitif olacağı için bu 2x kare ile başlıyordur. Bu da eksi x kare ile başlıyordur diyebiliriz. AB arası 4 birim olduğuna göre bu parabollerin tepe noktaları arasındaki uzaklık acaba kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlarım şöyle diyeceğiz tepe noktaları arasındaki uzaklık sorulmuş ya. Yani neresi soruluyor? Şurasıyla şurasının arasındaki hop şöyle indirirsek arkadaşlar. İşte buradaki mesafe soruluyor bize. Peki ben bu mesafeyi nasıl bulabilirim? Tabii öncelikle şöyle dememiz gerekiyor. Bizim sevgili arkadaşlarım tepe, noktası, tepe noktaları arasındaki mesafeyi elde etmemiz gerekiyor ya. Tepe noktasının şurasına biz ne diyorduk? R diyorduk değil mi? Pekala. Şimdi bakıyorsunuz bizim parabollerimizin kökleri aynı. Şimdi kökler aynıysa ben şurada. Baş katsayısı 2 olan parabolümüze y eşittir. 2 çarpı hadi gelin şuraya a diyelim şuraya b diyelim. x eksi a çarpı x eksi b olması gerektiğini söyleyebiliriz. Dahası mı? Dahası var. y eşittir. ikinci kolları aşağı doğru olan parabolümüzde eksi parantesinde x eksi a çarpı x eksi b'nin aslında ta kendisidir. Pekala. Şimdi şimdi A, B arasının 4 birim olduğunu söylemiş. Bu bize neyi getirir? Demek ki bir kökümüz diğer kökten tamı tamına 4 birim daha fazla arkadaşlar. 4 birim fazlaysa eğer bakın 4 birim fazlaysa burada B, A'dan 4 birim fazladır. Yani B gördüğüm yere A artı 4 yazabilirim. Dolayısıyla burada A artı 4'lerimizi yazarsak hemen onları da düzeltelim. X, 8'i B gördüğüm yere şunu yazacağım bakın. X, 8'i A artı 4 yazacağım. Ve burası da yine x eksi a artı 4 olacak gençler. Pekala işte bizim parabolümüzün genel formatıyla hali bu. Peki ama ben burada tepe noktaları arasındaki farkı arıyorum hocam. Bunu nasıl elde ederiz diye düşünecek olursanız da aslında çok basit. Şöyle ben a ile şuradaki b'yi toplayıp 2'ye bölersem neyi bulurum? Tam ortayı yani r'yi bulurum arkadaşlar. Peki B dediğimiz şey neydi? A artı 4'tü. Yani A ile A artı 4'ü topluyorum. 2'ye bölüyorum. Böylelikle karşıma A artı 2 çıkıyor. Yani benim tepe noktamın apsisi A artı 2'ymiş. O halde gelin X gördüğümüz yere A artı 2'leri bir yazalım bakalım. Tepe noktalarını buluruz. Birinci parabolümüzün yani kırmızı parabolün tepe noktası daha doğrusu yeşil parabolün tepe noktası K eşittir. 2 çarpı. Bakın X gördüğümüz yere A artı 2 yazıyorduk. A artı 2'den A'yı çıkardığımız 2 kaldı. A artı 2'den A 4'ü çıkardınız eksi 2 geldi. Yani birinci parabolümüzün tepe noktası eksi 8. Yani şurası arkadaşlar eksi 8'miş. İkinci parabolümüz için K'yı bul bulacak olursak da bu da eksi parantezinde bakın eksi çarpı. A artı 2'yi şurada yerine yazdınız. Yine 2 geldi. Şurada yerine yazdınız. Yine eksi 2 geldi. Bunları çarparsanız da 4 gelir. Yani burası da kaçmış? 4'müş. E çok güzel bize şuradaki mesafe sorulmuştu. Eksi 8 ile 4'ün arasında tamı tamına 12 birim mesafe olduğu için bu mesafe 12 birime eşittir arkadaşlar. Bu da bizim sorumuzun cevabıdır. Evet devam ediyoruz. Altta soru var mı? Varmış. 16. sorumuzda gençler. Eşitsizlik çözeceğiz. Tablo çizeceğiz yani. Biraz sıkıcı gibi görünse de e, nasıl diyeyim aslına bakarsanız garanti sorular olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Ufak tabi tiyolarla. Şimdi bu eşitsizliği sağlayan en küçük x tam sayısı sorulmuş. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarını bulmak için tablo çizmemiz gerekiyor. Öncelikle üst tarafın köklerine bakmamız gerekiyor. x parantezinde x eksi 5 yazarsanız birinci kökümüz 0, ikinci kökümüz burada 5 gelecektir. Alt tarafın kökü de 3 gelecektir. Küçükten birye doğru bütün kökleri sıralıyorsunuz. 0, 3 ve 5 dediniz ve artık tablomuzu oluşturabiliriz. Tablomuzu oluştururken de şu şekilde tablonun bacaklarını çizdiniz ve çizdikten sonra artık şunu yapıyorsunuz. Hocam burası küçüktür demiş. Yani eşitlik yok. Eşitlik yoksa hiçbirinin içini doldurmuyorsunuz. Zaten payda kısmının kökünün içi zaten boş olacaktı. Şimdi peki artıyla mı eksiyle mi başlayacağız? Bu da çok mühim bir olay. Bakın x karenin katsayısı artı, x'in katsayısı eksi, artı bölü eksi çünkü bunları bölmüş ya biz de bölüyoruz. Artıyı eksiye böldük eksi geldi. O zaman eksiyle başladınız. Kök gördüğünüz artı kök gördüğünüz eksi ve kök gördüğünüz artı dediniz. Sonrasında ise artık şunu yapıyoruz gençler. Bizden neresi istenmiş sıfırdan küçük olan bölge yani negatifleri istediği için de benim çözüm kümem burası ve burasıdır diyorum. İşte bu kadar. Sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır peki? En küçük tam sayıyı arıyorsam tabii ki burada değil şurada aramam gerekiyor. E, sıfır olmuyorsa sıfırdan bir büyük olan tam sayıyı yani biri kabul ederim cevabım da bir olur arkadaşlar. Evet 17. sorumuzda devam edelim bakalım. Şimdi gençler burada dikkat edin çift katlı kök muhabbetleri falan girecek. Bu konuyu anlamayan varsa da burada çok iyi anlayacak emin olabilirsiniz. Öncelikle bakın üst tarafa baktınız buranın kökü x eşittir 2 fakat karesi olduğu için çift katlı köke sahiptir diyoruz. Alt tarafa bakıyorsunuz x parantezinde 3 eksi x olarak yazdığınız burayı da. Bunun kökü 0 buranın kökü de 3. Şimdi köklerimizi sıralayacağız. Neler vardı? 0, 2 ve 3 vardı. O halde 0, 2 ve 3'ü şu şekilde sayı doğrusu üzerine sıraladım. Sayı doğrumda çizeyim. Çizdikten sonra da artık tablomun bacaklarımı da attım. Şimdi gençler iyi dinleyin. Üst taraf için üst tarafın kökü neydi? 2. Eşitlik olduğu için bunun içini dolduruyorsunuz ve çift katlı olduğu için iki tane dolduruyorsunuz şu şekilde. Alt tarafın kökleri tek katlıydı ama paydanın kökleri olduğu için içleri boş olacak. Çünkü x'in 0 ve 3 olması demek ifadenin tanımsız olması demekle aynı şey. O halde arkadaşlar şimdi artı mı eksi ona bakacağız. Üst taraf zaten karesi olduğu için pozitif. Alt tarafta x karenin katsayısı en büyük dereceli terimin katsayısı negatif olduğu için negatif. Artı bölü eksiden eksi gelecek ve burayı eksi Tek katlı kök gördüm artı bakın çift katlı kök var burada çift katlı kökü görünce işaret değiştirmiyorsunuz ve yine tek katlı eksiyle devam ettik. Bizden istenen bölge neresi peki bakın sıfırdan büyük veya eşit olan bölge yani arkadaşlarım pozitif olan bölge istenmiş ve şurası. Şimdi eşitsizliğini sağlayan kaç tane eksi tam sayısı vardır diye sorulmuştu bize burada sıfırdan büyük Bakın 1 var. 2 de var çünkü içinin 2'nin içleri dolu bakın dolu oldukları için alabiliriz anlamına geliyor. 3'e bakıyorsunuz 3 var mı? 3 yok. Neden? Çünkü içi boş. Demek ki arkadaşlarım sadece 1 ve 2 var. Kaç tane 2 ta kaç tane 2 tam sayısı vardır diye sorulmuştu. Doğru cevabımız 2 tane olacaktı sevgili gençler. Devam 18. soru. 18. soru için şu kısmı şöyle birazcık silelim ki çözecek yer kalsın x eksi 5'in mutlak değeri demiş bakın eşitsizliklerde mutlak değerin köklerini ne yapıyorsunuz? x eşittir 5'tir bunun kökü aynı az önceki karesini aldığımız gibi buna da çift katlı kök diyorsunuz arkadaşlar. Tabi her mutlak değerli gördüğünüz zaman çift katlı kök demeyeceksiniz yani her sakallıya dedem demeyeceksiniz. Burada da mutlak değerli bir ifade var. Yalnız buranın tamamından mesulüz biz yani mutlak değer x eksi 3'ü sıfıra eşitleyen değeri bakacağız ki bu da mutlak değerin 3 olan sayıdır. Yani x eşittir 3 veyahut x eşittir eksi 3'tür. Ama ikisi de çift katlı değildir. Çünkü çift katlı kök muamelesi görmesi için tamamının ifadenin tamamının aynı yukarıdaki gibi mutlak değer içerisinde olması gerekiyor. O halde arkadaşlar köklerimiz nelerde bir tekrar edelim. Eksi 3'ümüz var. 3'ümüz var bir de 5'imiz var. 5 çift katlıydı unutmayın. O halde sıralıyorum. Eksi 3, 3 ve 5 dedik. Daha sonrasında sayı doğrumuzu çizdik ve tablonun bacaklarını da attık arkadaşlar. Şimdi üst tarafın kökü sevgili arkadaşlarım burası eşitlik olduğu için dahil olacak. Yani ben buradaki 5'e şöyle 2 tane içi dolu boncuk atacağım. Neden 2 tane çift katlı o yüzden. Alt tarafın kökleri de 3 ve eksi 3'tü bunlar tek katlı kökler ve paydanın kökü oldukları için içleri boş kalacak. Daha sonrasında ne ile başlayacağız? Üst taraf zaten mutlak değerli biliyorsun mutlak değerli ifade negatif olamaz. Dolayısıyla üst taraf pozitif. Alt taraf da bakın. Yine x'in kat sayısı mutlak değerli olduğu için pozitif. Artı ile başlıyormuşuz. Artı bölü artıdan artı ile başlıyoruz. Artı ile başladım. Çift katlı kök gördüm. İşaret değiştirmiyorum. Artı tek katlı kök. Eksi tek katlı kök artı. Bizden neresi istenmiş arkadaşlar? Negatif olan yer istenmiş. Yani işte şurası isteniyor. Şimdi buraya dikkat. Eşitsizliği sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sorulmuştu. Eksi 3'lerin 3'e kadar neler var? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var 1 var 2 var Yani toplam arkadaşlar kaç taneymiş Kaç taneymiş Siz söyleyin Toplam 5 taneymiş ama Aması var Bakın biz her ne kadar burayı taramış olsak da Şuranın içi dolu olduğu için 5 de bu eşitsizliği sağlar Dolayısıyla bir de buraya 5'e ekleyeceksiniz 5 değil Bunun şurasını şöyle çevireceğiz 6 tane olacak arkadaşlar Aman ha bunlara dikkat yani sen yazılıda gidersin bunu çözersin sırf onu unuttuğun için hocam mesela bu soru 10 puanlık bir soruysa hoca sana 6 puan verir aman bunlara dikkat edin zaten sorunun anahtar yeri orası yani bence öğrenci burayı göremediyse zaten tamam eşitsizliği anlamıştır ama çok fazla dikkatsizdir diye ben 5 puan bile verebilirdim sanırım ben biraz gattar bir hoca olurdum bu hocayım diyelim. Hoca olurdum derken yani <gülüyor> yazılı falan yapan <gülüyor> bir hoca olmuş olsaydım öyle olurdu. Youtube'da bir yazılı çal hazırlık çalışması olsa ne güzel olur. Yani Youtube'da sizlere e yazılı yapsam ne güzel olurdu. Eşitsizlik sistemi. Yani sistem nasıl çözülecek? Yani bunlar biraz daha meşakkat. Yani bir soru çözerken aslında iki soru çözmüş gibi olacağız. Ama merak etmeyin. Yine aynı yöntemlerle. Hepsinin kökünü buluyorsunuz. Ama ondan önce şunu yapıyoruz. Şuna isim veriyoruz bir de buna isim veriyoruz. Mesela yukarıdakinin ismine bir numaralı eşitsizlik diyelim. Alttakine de iki numaralı eşitsizlik diyelim. Tamam mı? Bir ve iki numaralı eşitsizliklerimiz bunlar bizim. Daha sonrasında köklerini buluyorsunuz hepsinin. Bak bunun kökü eksi iki. Bir cepte. Bunun kökü bir. Bunun kökü iki. Bunun kökü üç. Şimdi neler varmış sıfır. Sıfır var mıydı sıfır yok özür dilerim şunu sıfır diye okudum. Üç diye düzgün yazarsak düzgün okuruz. Heh. Bir var. 2 var. 1 var. 2 var. 3 var. Hemen yerleştiriyorum. Eksi 2. 1, 2 ve 3 dedik. Sonra ne yapıyoruz? Sayı doğrumuzu çiziyoruz. Çizdikten sonra sayı doğrusunun bacaklarını atıyoruz arkadaşlar. ama Ama bunun bacaklarını biraz uzun atalım. Şimdi sebebini anlayacaksın. Niye uzun attığımızı. Şöyle şöyle çizeyim ben sana. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım bu eşitlik sisteminin diğerlerinden farkı burada iki tane satıra ihtiyacımız var. Yani şöyle bir satır daha atacağız. Hatta yetmedi bir tane daha satır atalım. Ben şu satırı birazcık şöyle yukarı taşıyayım arkadaşlar. Şöyle tamam. E, çok mu yakın oldu? Çok yakın oldu. Biraz aşağı taşıyalım. Daha sonrasında bir tane daha satır atmak istiyorum ben buraya. Şimdi neden bunları yapıyoruz? Şuraya da bir tane daha sütün atayım da ne olur ne olmaz. Heh. Şimdi gençler bakın dikkatli dinleyin. Buna 1 ve 2 dedik ya burası birinci eşitsizliğimizin çözümü olsun. Burası ikinci eşitsizliğimizin çözümü olsun. Birinci eşitsizliğimizin köklerine bakıyoruz. Neydi? Eksi 2 ve 1 Bakın eksi 2 ve 1. İçleri dolu mu boş mu? Hocam boş çünkü eşitlik yok. Çok güzel. İkinci eşitsizliğimizin kökleri de 2 ve 3'tü. Onların da içleri boş. Daha sonra gelin işaretlere bakalım. Şimdi işaretler noktasında da gençler şöyle yapacağız. İyi dinleyin. <gülüyor> Üst taraf. İkisinin katsayısı artı, ikisinin katsayısı artı. O zaman ben neyle başlayacağım? Artı ile başlayacağım tabii ki. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım başlıyorum. Artı ile başladım. Bakın burada bir kök yok. Yani çizgi var ama kök yok. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım ne yapacağız? Artı diye devam edeceğiz. Yine artı diye devam ediyorum. Bakın kök gördüm. Eksi. Bakın devam ediyorum. Kök gördüm yine artı dedim. Sonrasını ikinciye bakıyorsunuz. Bakın artı bölü eksi. Eksiyle başlıyoruz. Eksiyi koydum. Kök gördüm. Artı kök gördüm. Eksi, eksi, eksi dedik mi dedik. Sonra ne yapacağız? Artık tarama kısmına geldik. İşin eğlenceli kısmı. Bak şimdi bu sıfırdan büyükmüş. Yani sıfırdan büyük olan yerleri ben şöyle tarayacağım. İkincisi de sıfırdan küçük olan yerleri tara demiş. Orayı da tarayalım arkadaşlar. Şöyle negatif olan yerleri. Taradık taradık bir de şurayı taradık. Tamam şimdi ne yapıyoruz hocam? Şimdi de iki tane bakın ikisinde de taralı olan yerler. Bakın bir şurası bir şurası bir de burası. Başka var mı? Yok. Çözüm aralığı sorulmuş. Gelin hep beraber bunu yazalım. X elemandır bakın eksi sonsuzdan gelmiş. Eksi sonsuzdan gelmiş. Eksi 2'ye kadar dahil olmadığı için açık aralık birleşim. 1'den gitmiş 2'ye kadar, 1'den 2'ye kadar birleşim diyorum. 3'ten de sonsuza kadar. 3'ten de sonsuza kadar olan aralık sevgili arkadaşlarım benim çözüm aralığımdır diyebilirim. Evet, vallahi güzel oldu. Devam edelim 20. sorumuzda. Evet, bu da beşlik sorusu. Bir bakalım bakalım. Bakın karesi var. Kökümüz ne? 6. O zaman 6 çift katlı köktür arkadaşlar. Bunu yazmayı unutmayın. Şurada tek katlı olan bir 4 diye bir kökümüz var. Ve alt kısma baktığınız zaman bu da x artı 2'nin karesi. a karesi geldi yani çift katlı kök olacak. İçerisinin kökünü Eksi 2 ve bu da çift katlı bir kök. Şimdi çift katlı burada iki tane kökümüz var. Bir tanesi 6 ötekiz eksi 2. Tek katlı olan bir tane kökümüz var. O da sevgili arkadaşlarım 4. Sıralayacağız. En küçüğü burada hangisi? Eksi 2. Sonra 4 ve sonra da 6 şöyle çizelim sayı doğrumuzu sonra tablomuzun bacaklarını atalım şimdi ne yapacağız içleri dolu mu boş mu onlara bakacağız küçüktür olduğu için yani eşitlik yoksa her daim boştur bunu pay payda hiç fark etmez Hepsi hepsinin içini boş bırakıyoruz ama 6 çift katlı olduğu için 2 tane atıyorum eksi 2 çift katlı olduğu için 2 tane atıyorum 4 tek katlı olduğu için 1 tane atıyorum kökü daha sonrasında neyle başlayacağız bakın burası karesi olduğu için zaten pozitif e burası da pozitif e bu da pozitif demek ki pozitifle başladım çift katlı kök gördüm pozitif, tek katlı kök gördüm negatif, çift gördüm negatif diye devam ettim. Bizden istenen yer sevgili arkadaşlarım sıfırdan küçük olan bölge olduğu için bir şurayı istemiş, bir de burayı istemiş. Demiş ki tüm gerçel sayılardaki çözüm kümesi sorulmuş. Tüm gerçel sayılarda çözüm kümesi yazıyorum bakın. x elemandır dedim. Eksi sonsuzdan 4'e gidene kadar tüm aralık yalnız. Bakın bunun içi boş. Neden içini boş bırakıyoruz? Onu alamayız diye. Dolayısıyla sadece bir tek eleman olan eksi 2'yi bu çözüm aralığından çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız işte bu olacaktı gençler. Evet böylelikle bu sayfayın da çözümünü bitirmiş olduk. Şöyle sayfamıza uzaktan bakalım. Umarım senin sayfan da böyle düzenli nizamidir. Güzel güzel çalışmışsındır. Artık son 5 sorumuz ve son 5 soruda da Yine bir tane eşitsizlik var, dört tane de sevgili arkadaşlarım geometri dalından sorularımız mevcut. 21. sorumuzu gelin hep beraber çözelim. Tabii bir de bu eşitsizliklerde grafikle eşitsizlik soruları var. E bunlar nasıl çözülüyor? Aslında bunlar daha eğlenceli ve ÖSYM'nin de, yani sen de iki sene sonra bu sınavlara gireceksin, ÖSYM'nin de tercih ettiği sorulardandır. Aklında bu şekilde kazı, çünkü iki sene sonra İsmail Hoca demişti dersin, Ciddi anlamda ÖSYM'nin de sormayı çok sevdiği eşitsizliklerden bir soru soracaksa böyle soruyor arkadaşlarım. İyi dinliyorsunuz. Şimdi fx'in grafiğini vermiş. Buna göre diye sormuş. Bakın 2 eksi x çarpı fx küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı soruluyor. Şimdi gençler şuranın kökünü zaten 2 olduğunu biliyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz. Buranın kökü 2. Ama fx'in kökü ne? Şimdi fx'in köklerini grafik üzerinden okuyabiliriz. Bakın bir kök eksi 4'müş. Diğer kökümüzde 3'müş. Yalnız buna dikkat. Eksi 4 x 80'inin karşısına geçmiş. Yani şöyle karşıya geçebilmiş arkadaşlar. Ama 3'e bakıyorsunuz deyip kaçmış. İşte bu deyip kaçan yerlerde çift kaltta kök vardır. İşte bu karşıya geçen yerlerde de Tek katlı kök vardır tamam mı? E şimdi güzel kardeşim bak. Eksi 4 bizim için tek katlı bir kökken o zaman. 3 çift katlı bir köktür. Biz tablomuzu oluştururken buna göre oluşturacağız. Başka bir şeye göre değil. Şimdi köklerimiz neler bir tekrar edelim. Eksi 4 var 2 var 3 var. Eksi 4'ü 2 ve 3'ü şu şekilde sıraladım. Sayı doğru mu çizdim. Sayı doğru mu çizdikten sonra tablomun bacaklarını attım arkadaşlar. Ve bu bacakları attıktan sonra... Görüyorsunuz ki eşitlik yok, küçüktür demiş sadece dolayısıyla bunların hepsinin içini boş bırakacağım. -4 tek katlıydı, 2 tek katlıydı ama 3 çift katlıydı buna dikkat. Sonrasında ise ise bir de bu grafiklerde önemli olan yerlerden bir tanesi. Bu çok iyi dinliyorsun. X'in kaç sayısına baktım burada? Negatif. Negatif. Çarpı neden çarp diyorum? Çünkü burada çarpmış. Bir de f(x)'in bize baş katsayısı lazım. Peki f(x)'in baş katsayısını f(x)'in Hemen sağ taraftaki ucuna bakıyorsunuz. Sağ taraftaki ucu eğer e eksi sonsuza doğru azalarak böyle bu şekilde devam ediyorsa arkadaşlarım eksidir. Dolayısıyla buna da eksi dediniz. Eksi ile eksinin çarpımı artı yaptığı için ben tablomu artıyla başlıyorum. Çift katlı kök gördüm. Artı tek katlı kök eksi tek katlı kök artı dedim. Ve şimdi en eğlenceli yer tarama kısmı. Bakın sıfırdan küçük yer dediği için. Bir şurayı tarayacağım. Başka da bir yeri tarayamıyorum. X tam sayılarının toplamı sorulmuş. Burada hangi tam sayılar var? Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Sıfır var ve 1 var. Bunların da toplam arkadaşlarım bize eksi 5'i verecektir. Çünkü artı 1 ve eksi 1 birbirini götürür. Sıfırında zaten hiçbir hükmü yoktur toplama işleminde. Şunların toplamı da bize eksi 5'i verir arkadaşlarım. Evet. Güzel. Şimdi devam edelim bakalım. 22. sorumuzda. 22. soruda A, B, C ve D noktaları o merkezli çemberin üzerindeymiş arkadaşlar. Tamam. 35 derece demiş 25 derece demiş ve burada X var. X kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi bakalım. Arkadaşlar burası çember yayının üzerinde olduğu için şuradaki BD yayı 35'in iki katıdır yani 70 derecedir. Şu açı merkez açı olduğu için 25 bakın burası da 25'tir o halde. 70'ten 25 dereceyi çıkarırsanız 45 derece kalır demek ki buradaki yayımız da 45 derece. Yani buradaki yay 45 derece ise bunun merkez açısı da 45 derecedir. O halde ikisimiz hayırlı olsun 45 derecedir dedik. Ve devam. 23. sorumuz. Ne demiş 23. soruda? PD O merkezli çembere D noktasına teğettir. DCB açısı 65 dereceymiş bakın. Burası 65 derece. Şimdi burası yine Çember yayının üzerinde olduğundan 65'in iki katı burayı verir bize. Burası 130 derecedir arkadaşlar. Tamam burası 130 derece. Pekala bakın burası o merkez o merkezi demiş. Merkezden çembere teğet olan bir doğruya bu şekilde bir doğru atıldıysa burası diktir arkadaşlar. Bu da cepte. Daha sonrasında bakın burası dik unutmayın bunu. Burası dik olduğundan sevgili gençler. Dur hemen şöyle yapayım. Rengi değiştirelim. Ha. Şimdi bakın burası 130 derecedir bunu unutmayın. Yani o zaman şurası da 130 derecedir diyebilir miyim merkez olduğu için? Evet. O zaman şurası kaç derecedir? Hocam 50. Peki 50, 90 o zaman buraya kaç kalır? 40 kalır. Yani x açısı 40 derecenin ta kendisiymiş diyebiliriz sevgili gençler. Evet artık son iki sorumuz. Bitirmek üzereyiz dersimizi. Umarım sıkılmamışsındır. Umarım eğlenceli geçmiştir. Ve en önemlisi umarım bir şeyler öğrenmişsindir. ABC noktaları çember üzerindeymiş arkadaşlar. AB e, kirişi BC kirişine eşit ve BCD e, açısı 40 dereceymiş. Bakın şurası 40 derece. Burası 40 derece ise çember yayımız ne oluyordu? 80 derece oluyordu arkadaşlar. Bu cepte. Daha sonrasında buranın 80 olduğunu biliyoruz artık. Şu kiriş bu kirişe eşitse bu kirişin bulunduğu yay... 80 derecesi bu kirişinde bulunduğu yay 80 derecedir. 80-80 ne yapar? 160 yapar. Tamamı bunun 360'tır 360'tan 160'ı çıkardınız. 200 yani arkadaşlarım işte şuradaki AC yayımız 200 dereceymiş. X açısı da çember yayının üzerinde bulunduğu için 200'ün yarısı kadardır. Yani 100 derecenin ta kendisidir arkadaşlar. X eşittir 100 derece diyebilirsiniz. Ve devam. Son sorumuz artık. ABC'de Kirişler dörtgeni. Bu arada abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutma. CDA, CDA açımız 100 derece. CAB açımız 60 derece. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir? X diye sorulmuş. Peki hadi çözelim beraber. Şimdi bakın şurası 100 derece. Burası da 60 derece. Şimdi ben şu AB yayına A demek istiyorum. Ya da A demeyelim. Direkt şöyle diyelim. 60'ın karşısı 120 derece olacak çünkü çember yayının üzerinde bakın burası 120 derecelik bir yay daha sonrasında CBA yayımız da 100'ün iki katı olan 200 olacak burası 200 olduğu için bakın burası 80 kalır çünkü 80 artı 120 200'ü verir bize e şimdi burası 80 ise x'in karşısı neydi arkadaşlarım burada çember yayının üzerinde olduğu için 2x'tir demek ki 2x 80 derece olacak yani x burada kaç derece olacak arkadaşlarım 40 derece olacak diyebiliriz. Evet böylelikle artık tüm pdf'mizi bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. 25 tane birbirinden güzel soru çözdük. Umarım yazılında sana büyük büyük faydalar sağlar. Umarım yazılıların en düşük 90 alırsın inşallah. Sonraki videolarda sonraki yazılazlık çalışmalarında ve en önemlisi seneye de beni kaybetmemek için abone olup videoyu beğenirsen beni mutlu etmiş olursun Sonraki videolarda artık görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.